Herkese merhabalar, ben Hüseyin Oçak. Bu videoda sizlerle birlikte daha önce de çekmiş olduğum... E, ...bir TikTok izleme videosu vardı. O anlam veremediğim şekilde izlendi. E tabi izlenince de bunun ikincisini çekmek farz oldu. E, bu süreçte birçok video ürettim fakat... E, ...en çok etkileşim aldığım video TikTok izlediğim videolar olmuş. E, şimdi de bunun ikincisini çekmeye karar verdim. TikTok'ları e, pek öven birisi değilim. Tabi yapılan işe de, göre de değişiyor. E, ama... Arka plana bir müzik koyup da işte saçma sapan hareketlerle yürüyen insanları tabii ki dövecek değilim. Şimdi dilerseniz videomuza geçelim. Böyle bir kolaj oluşturdum. Bu kolajla izleyeceğiz. Bakalım bizleri neler bekliyor. Yeliz Korkmaz diye birisi çekmiş. Burada şahıslara hiçbir şey demiyorum. Zaten isimleri gözüküyor. Zaten böyle bir platforma da bir video yüklediyseniz eğer bunların çeşitli yerlerde yayınlanmasına onay vermişsiniz demektir. Kullanıcı sözleşmesinde böyle bir şey var. Bu videoyu... Tabii ki de beğenmedim. Beğenenin de aklından şüphe ederim. Devam edelim. Şu şarkıyla e, TikTok çekmeyen veya işte bir story atmayan gerçekten Türkiye'de çok az sayıda insanlar. Onların kıymetini bilmek lazım. Yani bunun neyine güldün onu da anlamıyorum. Video çeken kişiye söylüyorum bunu. Maskenizi neden ağzınızda deli başınızda kullanıyorsunuz? Maske COVID'den bizi koruduğu için başımızın üstünde yeri var. Maske COVID'den bizi koruduğu için başımızın üstünde yeri var diyor. Şimdi biraz eleştireceğim haklı olarak. E, koronavirüsü gibi bela ülkemizdeyken ve e, sayısız can almışken dünya genelinde ve bu ülkenin sağlık bakanı olsun, sağlıkçıları olsun, her fırsatta bas bas bağırırken maskenizi takmayı ihmal etmeyin mesafenizi koruyun, ellerinizi sürekli yıkayın, dezenfekte edin gibi uyarılarda bulunurken iki tane gencin çıkıp böyle bir espri yapması hangi akla hizmet ediyor onu da anlamıyorum. Ve bir insan böylesine tehlikeli bir virüsü, böylesine insanların canına kasteden bir virüsü neden bir alay malzemesi yapar onu da anlamıyorum. Bakalım izlemeye devam edeceğiz. Az önceki o korona videosuna da aynen böyle tepki verdim içimden. <gülüyor> Bu saçma zaten buna içiyorum. Evet yapmıyorum. arkadaşlar, şimdi size Magnum'un gerçek sesini çıkartıyorum. Hazır mısınız? Buna da diyecek bir şeyim yok. Yani bir şeyler denemişler. 3, 4, 5, 2, 1 Sıkı! Color Bu şarkıyla <gülüyor> bir daha karşılaşmak istemem. Dünyanın en saçma şarkısı olmuş. Biraz sesini sağladım. Black Öğretmenin telefonu çalar Bunlar green screen kullanmış evet. İzleme devam edeceğiz Dikkat et bebeğim. Dikkat Aynı et bebeğim. <gülüyor> bu da saçma olmuş. Şimdi Türkiye'de son zamanlarda böyle bu imajla takılan insanlar bir anda çoğalmaya başladı. Ve mesela şu imaja sahip veya şu imaja sahip Herkesin bir TikTok hesabı var ve TikTok'ta da belirli bir takipçisi var. Ve bu takipçiler milyonları aşmış durumda. Şimdi TikTok gerçekten çok güçlü bir platform. Amerika Birleşik Devletleri'nde de bu videoyu çektiğim gün itibariyle yasaklanmış durumda. Yani yasaklanması gündemde. Türkiye'de böyle bir şey mümkün mü bilmiyorum. Yasaklamak tabii ki de karşı çıktığım bir şey. Bir çoğunluğun kullandığı platformu yasaklamak mantıksız geliyor. Ama... Şimdi böyle videolar insanlara ne katabilir veya izleyen insanda neler uyandırabilir, yani bize ne öğretiyor, hiçbir şekilde bir şey öğretmiyor. İnsanlar neden bunları izlemeye devam ediyor, neden beğeniyor? Yani bir insan bunlara gülebiliyorsa, ciddi anlamda bunları izleyerek eğlenebiliyorsa ortada bir sıkıntı var demektir. Devam edelim izlemeye. <Gülüyor> Babam bir tırrek. Ah hayır olamaz. Tırrek ve senin cezanı gezecek. Üzgünüm küçük tırrek. Eli kuruş ister misin? Hayır. Eli kuruş ister misin? Hayır. <gülüyor> Babasına tırrek demiş. Tren de anlamı ne bilmiyorum bu arada. Ve bunlarla eğleniyorlar. Bu da çok saçma. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Eee. Çekenlere saygı duyarım kendi fikirleri ama bu insanlar bir 10 sene sonra veya 5 sene sonra işte ne zamansa evlendiklerinde veya resmi bir kurumda işe başladıkları zaman arkadaşları bu videoları gördüğünde veya çocuğu ileride e, sosyal medyada dolaşırken ki sosyal medya bir 5-10 sene sonra gerçekten televizyonun önüne geçecek e, bu videoları gördüğü zaman acaba annelerine babalarına nasıl bir tepki verecek onları çok merak ediyorum. Ama izlemeye devam edelim. Sabrediyorum yani 10 dakikalık videonun 2. dakikasındayım ve anda gerçekten sinirlerim bozuldu. Dostlarım hayat ne garip ya. Daha dün 24 saat önce A101'deydim. Türkiye'de A101'deydim. Şimdi ise dünyanın diğer ucundayım. Bakın karşımda neresi var. Nelerin fiyatlarını çekmemi istersiniz? YouTube'a vlog çekeceğim. Nelerin fiyatlarını çekeyim? Amerika'da. Bu arkadaşı tebrik ediyorum. Neden diye soracak olursanız... TikTok'un gücünü kendi YouTube kanalı için kullanmış. Faydalı bir içerik olmuş mu? Olabilir. Amerika'daki fiyatları ülkemizle karşılaştırmak vesaire Ben böyle videoları izleyen birisiyim. Gerçekten de TikTok'u amacı için kullanmış. Zaten TikTok benim kendi görüşümce... ...tanınmayan insanların veya tanınmayan müzisyenlerin kendini tanıtmak için... Çeşitli PR reklamları yaptığı bir platform bana göre. Yani öyle de boş videolarla falan ilgilenmiyorum. Bu anı birçoğumuz yaşamıştır. Geçen bir tura camlayın yaptım. Camlayın da arkada da şu oda spreyi gözüktü. Neymiş bu oda spreyinin içinde gizli kamera varmış. Bunun içine gizli kamera yok. Açmaya çalıştım yüzüme pisladı. Bence bunun içine gizli kamera yok. Varsa da hiç o şeyler gördüğünü düşünmüyorum. <gülüyor> Cemil Mazın bir tane stand-up'ında şöyle bir şey diyordu. Hani bir ara yaşları büyük insanlar, büyük kesimler sürekli işte FBI CIA sizi telefonlarınızdan izliyor, kameralarınızı kullanıyor vesaire. Bu arkadaşımız da oda spreyinin içerisinde kamera olduğunu düşünerek e, kam e, oda spreyinin içini açmaya çalışmış. E, oda spreyi de onun deyimiyle sırasına pıslamış. Yani Gerçekten akıllı bir insan, bir şeylerin bilincinde olan bir insan tutup da oda spreyinin içerisinde kamera olduğunu düşünmez. Devam ediyoruz. Dikkat et bebeğim. Bunları zaten hiç arkadaşlar. Bu şarkıyla bir daha karşılaşmak istemiyorum. Bakın yine az önce dediğim bir imaj. Üstümü örtmedim, uyumuşumdur. Nedense TikTok çeken insanlar bana çok itici geliyor. Size karşı nasıllar bilmiyorum ama bunu yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bakalım bu görüşümde yalnız mıyım değil miyim öğrenmek isterim. Yarın öleceğini bilsen bugün ne yaparsın? Altım azıcık. Siz de böyle düşünüyorsanız bu filmi izlemenize gerek yok. Papya. Çünkü daha iyisine layıksın. Üstüm, Az önce bir şey demiştim. Cennetten Çiçek bu videoyla TikTok çekmeyen az kişi kaldı falan filan diye. Buradaki arkadaş sanırım adı Efe Çalış. Gerçekten şu anda tebrik ederim. Bu şarkıyı piyanoyla coverlamış. Başkaları da onun videosunu çekmiş. Onlara bir şey demiyorum ama. Bu arkadaş yeteneğiyle bu platformda ön plana çıkmak isteyen bir arkadaş. Yetenek dediğin zaten böyle bir şey. Gerçekten tebrik ediyorum ve çok güzel çalıyor piyanoyu. Hakim bayağı peynir. <gülüyor> Cemre Solmaz. <gülüyor> şu bak az önceki şuradaki adam şu çocuk ben neredeyim diyor resmen ya yani ben ne yapıyorum şu an diye hayatı sorgulatma bu arkadaş da öyle. Geçen gün Taksim'de bizi kesiyorlardı arkadaşından. Ben de bakmasınlar diye böyle yaptım. Hayır ol bizi kesiyorlar. Ha. Hayatımda izlediğim en amaçsız bir video. Sanırım bir tane film repliğini almış. E, happy sanırım. Yani bu elinize ne geçiyor böyle bir şey? Para konu Yine de devam edeceğim izlemeye. Vapurla Kadıköy'e gelmişimdir. Bu arkadaş da Green Screen kullanmış. Bunun için canımı bile veririm. Çok istedim gelinciğe Ay gururlarım Ay, yan geldim uyuyuyuy ya. Spotify Premium'a geri mi dönmek istiyorsun? Peter adında bir adam bir saatte 20 bin izlatmamış. İnanabiliyor musunuz? Araştırdık <gülüyor> ve gördük. Haklı bir eleştiri yapmışlar aslında orada. Ama Ama hım. Senin güzelleşmiş miyim? Güzelleşmişsin. Bir de çektikleri videolara kendilerinden çok çok büyük olaydan hiçbir şekilde haberdar olmayan insanları da alet etmeleri ya gerçekten Nasılsın? çok kötü bir şey. Ben <gülüyor> eminim o teyzey hiçbir daha haberi yok. Ölme ha! Burger. a başlıyor. Burger. burger. burger. Başlıyorum. burger. burger. <gülüyor> <gülüyor> Dünya'ya bir arar bulurum seni <gülüyor> <gülüyor> Murat gelim damından aslayamaz. Bu da çok amaçlı. <gülüyor> Acaba TikTok e, kendisini servis edip işte Play Store, App Store'a çıkarttıktan sonra indirme ve video yükleme oranlarına göre ülkenin IQ seviyesini falan mı ölçüyor? Çok merak ediyorum bunu. Allah'ıma kitapma kurşun 2,5 milyon yersin! <gülüyor> Yine saçmalık. Bu ne yapıyor? Bu arkadaş da biraz yeteneklerini sergilemeye çalışmış. sanırım, jimnastikçi. Bunlar da kesin boş bir video. Buraya bir daha gel sen. Buraya bir daha gel sen veriyorken ki onu elemetik yapmış. <gülüyor> Televizyon kapalı çek. Dırf dırf dırf. O ne yaparsın? Altmasın. Siz de böyle düşünüyorsanız bu filmi izlemenize gerek yok. Papya. Çünkü daha iyisine layıksın. Gel gel gör böyle videoları izleyerek umarım saat... telaffüze miyorumdur. Karşınızda böyle bir insan var. Ne yaparsınız? <gülüyor> ya eda git uyu Allah şuna bak. Psikolojimi bozuyor benim. <gülüyor> Bu da iyi bir şey yapıyor aslında <gülüyor> müzik söyleme yeteneği var e, müzisyenlerin çoğunluğu e, bir müzik aleti gerekmeksizin e, ellerinde olan malzemelerle müzik üretebilen insanlar bu gerçekten güzel bir yetenek <gülüyor> Zilan Küçük Balaban yapmış bu <gülüyor> <gülüyor> olmuş A101 ne benim ne şok. Hepsini solladı bu ucuzluğun adresi. Neresi biliyor musun kurban? Senin profilin çırttı Ayağım kanadı çekti düf düf düf. Televizyon kapalı çek. Zırf. Amerikan pikniği ne? nasıl oluyor? Merak ettiniz mi? Yemin ederim Türklerden farkı yok şimdi bu. Bu arkadaş az önce sanırım Amerika ile Türkiye'nin fiyatlarını karşılaştırmak isteyen arkadaş. size kanıtlayacağım. Şimdi göle gelen insanlar var o zaten normal. Biz mangal yakarız bunlar barbekü yakıyor. Yani biz mangalda köfte pişiririz bunlar bacon pişiriyor. Bakın şurada 2 liralık topla voleybol oynayan kızlar var. Dostlarım şöyle bir bakınca gerçekten gerçekten bir farkı yok. Yani gerçi bizde ne bekliyorsak. Güzel bir eleştiri olmuş bu da. Selamun Aleyküm. Abi şu parayı bir ellik yapar mısın ya? Buyur abi. Eyvallah. Abi şu parayı da bir yüzük yapar mısın ya? Cem de bozuk olmasın. Sağ olasın abi. <gülüyor> Bunların sevgisi bu var. Yok. Ama benim benim de var. Sevgilimle yürüyoruz. Bu kızlar zaten saçmalık. 30 derecede takılmaz. Papoy. tik Papoy. Papoy. No no no no no no Papoy. Papoy. Sanırım TikTok'un ilk çıktığından beri bu meme çizgi e, en çok izlenen. Ya bunu sevdasıdır ya. Starbucks kuyruğu musun? Mübarek. Allah. Ayakkabılarım pazardan Allah korusun pazardan arkadaşlar. Ergok'a gülseydim sana kahkaha atardım. Kapay. Yani, hadi, hadi, hadi, hadi. sanırım bu videonun sonuydu. Ee, şimdi arkadaşlar bu tarz videoları eleştirmem Birkaç insanın hoşuna gitmemişti ilk videoda ama ben e, o videonun başında da demiştim. Eğer siz böyle bir platforma videolarınızı yüklüyorsanız e, hiçbir şekilde iddia edemezsiniz. İsteyen istediği gibi kullanır. Siz sonuçta bu videolarınızı dünya ile paylaşıyorsunuz ve eğer böyle bir videoyu e, bu platforma yüklemeyi göze almışsanız da gelebilecek eleştirilere soğukkanlı şekilde yaklaşmalısınız. E, sonuçta insanların en doğal hakkı eleştirmektir. Bu videoları çekenlere hiçbir şey demiyorum. Herkesin kendi tercihi. Ama şöyle bir izleyince... ...ilk videodan aldığım istatistiklere göre bu videoları izledim. Ee, bana çok boş video gibi geliyor. Yani ben hiçbir anlam çıkartamıyorum TikTok videolarından. Ha, bazı insanlar var. Sihirbazlık yapıyorlar. TikTok'ta işte green screen'i çok iyi kullanıp... ...mükemmel derecede After Effects efektleriyle... ...insanlara bir şey sunuyor.